kişinin isminin Furkan olduğunu ve Furkan isimli kişi sayısının her yıl ortalama 404 kişi arttığını tahmini yapılabilir. Ancak bu Furkanlardan biri var ki bunun bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun sevgili Furkan. <gülüyor>